Merhaba Jay this quad biz tekrar hoşça dinle dinle tamam mı Şebnem bakar bakar bakar ever 1997 97 Eurovision. ama bu yılda neden suc um, yarışmadı hı hı. görmedim ben <gülüyor> last <Ne> anlatabilir <gülüyor> yani misiniz geçen yıl yani anlatabilir misiniz bu bir İngiliz ismi değil mi Parker, Parker. Hmm. Peter Parker. <gülüyor> Hadi. Bir diyecek hele. Oh, ne ya? ah. Metap her yerde. Charles don't give Erkek mi? Ah. 1997. Şebnem, okay. Aha, vallahi şey kız sandım bu kalise ha kız bir dakika abi bir şey diyeceğim çok eski demek iraj çok ya nineteen sixty I think sixty ah seventy yeah das ist zuürichi da oben gerçekten onun sesi çok tatlı baklava gibi ne güzel çok güzel hangi şey? Seni O! çok perussuz lan. Oha. Facebook'u süresi yok yani bu. Evet, bu bunu... Dostum evet. Çok güzel. Wait, söyleyen kim? Arkadan söyledin ses kiminmiş Çok gider seçiyorum. Bu hangi şeydi o? Hangi hangi şu an kaç yaşta acaba? evet. 5 evet Oh! Çok stresiz yap yok. <gülüyor> ha. 1996'ta. <gülüyor> wow. Oh 1996 <gülüyor> asıl. Wow gerçekten onun sesi çok çok beğendim ya çok seviyorum. Performans <gülüyor> <gülüyor> çok, <gülüyor> çok, <gülüyor> çok iyi. Onu da seviyorum. Evet, evet, evet, evet, evet. Uh, Neyse arkadaşlar evet gördüğünüz gibi dinle Şebnem Pakeş çünkü kendi şeyi halay üzerinde katılmıyor. Ne no, evet. oldu? Küstünüz mü? Küstünüz şey, mü? anlamadım. Neyse, e, bir daha geçelim. <gülüyor> <gülüyor> geçecek. kadar. Baş. Baş.